Eğer kullanım fiyatı 50 lira olan bir alım opsiyonuna sahip olsaydık, bu durumda opsiyon vadesinde bu pozisyonun değeri ne olurdu düşünelim. Eğer opsiyona söz konusu hisse senedinin fiyatı 50 liranın altındaysa alım opsiyonumuzu kullanmazdık çünkü spot piyasadan alım opsiyonumuzun bize sağlayacağı fiyattan daha ucuza satın alabilirdik. Ancak eğer hisse senedinin piyasa fiyatı 50 liranın üzerinde olsaydı, bu durumda alım opsiyonumuzu kullanırdık. Eğer opsiyonun vadesinde, opsiyona söz konusu hisse senedinin piyasa fiyatı 60 liraysa, bu durumda opsiyonumuzu kullanarak 50 liradan alır, piyasada 60 liraya satar ve 10 lira kar elde ederdik. Yani, hisse senedi fiyatının 50 liranın üstüne çıkması durumunda oluşacak kardan yararlanıyoruz Pozisyonumuzun kazanç tablosu bu Eğer opsiyonu satın almak için ödediğimiz parayı da hesaba katmak istersek Bu grafiği 10 lira aşağıya kaydıracağız Çünkü opsiyonu satın almak için 10 lira ödedik bu durumda kazanç grafiği bu şekilde görünecek, eğer opsiyonu kullanmazsak, opsiyonu satın almak için ödediğimiz parayı kaybetmiş oluyoruz. Hisse senedinin piyasa fiyatı 60 lira olduğunda başa baş noktasındayız. Fiyat 60 liranın üstüne çıktığında kâra geçiyoruz çünkü fiyat 60 lira olduğunda opsiyonumuzun değeri 10 lira oluyor. Ancak bu opsiyonu satın almak için 10 lira ödemiştik. Dolayısıyla başa başta oluyoruz. Fiyat bu noktanın üstüne çıkarsa kâre geçiyoruz. Buraya kadar anlattıklarımız para vererek alım opsiyonu satın alan kişi için geçerli. Peki alım opsiyonu satan taraf yani opsiyonu yazan taraf olsaydınız neler olurdu? Eğer bu hisse senedini belirlenmiş fiyattan satın alma hakkını satan tarafta olsaydınız neler olurdu? Eğer buradaki kişi, alım opsiyonuna sahip olan kişi, 50 liradan alma hakkına sahipse, birileri ona bu hakkı satıyor olmalı. Birileri eğer isterseniz şu tarihte bu fiyattan benden satın alabiliyorsunuz diyor olmalı. Opsiyonu satın alan tarafı, yani opsiyonun sahibini yeşil renkle yazmıştık, eğer Opsiyon işleminin karşı tarafıysanız, yani opsiyonu satan taraftaysanız neler olabilir? Eğer opsiyon kullanılmazsa, opsiyonu yazan taraf para kaybetmez Ancak eğer opsiyon kullanılırsa, opsiyonu satan taraf zarar etmeye başlar Örneğin, opsiyonu satan taraf, opsiyonun söz konusu olan hisse senedine sahip olmayabilir. Diyelim ki hisse senedinin piyasa fiyatı 60 lira olsun Bu kişi, alım opsiyonuna sahip olan taraf, opsiyonu kullanarak 50 liradan satın alabilir. Bu durumda, opsiyonu satmış olan taraf, hisse senedini piyasadan 60 liraya satın alacak ve opsiyon sahibine 50 liradan satacak, yani 10 lira zarar edecek. Yazan taraf 10 lira zarar etmiş olacak. Yazan tarafın kazanç grafiği bunun gibi görünecek. Opsiyonu satan tarafın kazanç grafiği, opsiyonu satın almış olan tarafın kazanç grafiğinin aynadaki yansıması gibi. Şimdi opsiyonu satan tarafın karını da düşünelim. Eğer opsiyon kullanılmazsa bu durumda opsiyonu yazan taraf aldığı opsiyon primi kadar kar elde eder. Eğer opsiyon kullanılırsa opsiyonu yazan taraf zarar etmeye başlar. Başa baş noktası yine 60 liradır. Bunun üzerinde yani piyasa fiyatı 60 liranın üzerinde olduğunda opsiyonu satan tarafın zararı artmaya devam eder. Opsiyon alıcısının ve satıcısının kazanç grafikleri, ayna yansıması gibidir. Eğer bu iki doğruyu toplarsak, sonuç başa baş olur çünkü birisinin kazancı, diğerinin zararı oluyor. Eğer bu kişi 10 lira kazanırsa, opsiyonun karşı tarafı 10 lira kaybedecek veya bunun tam tersi.